Merhabalar Bu videoda genel olarak Winchling terminolojisinden Yani Winchling bazı terimlerden bahsedeceğim Browse'a geldiğimizde Burada Product Library Project Change diye ekranlar görüyorsunuz Şu diğer üç ekran Organization Site ve Classification Administration Ben admin olduğum için Benim gördüğüm Sekmeler Siz burada sadece Eee pdm link kullanıcısıysanız product, ve library ve change project link kullanıcısıysanız da ekstradan projeleri göreceksiniz Winchill'de modüller eklendikçe browse altında e, yeni sekmeler açılıyor Biz bu product altında e, ürünlerimizi tutuyoruz ve bilgiyi bunlar altında depoluyoruz Örneğin benim drive system diye e, break system diye test e, demo ürünlerim var burada işte engine blower golf arabası bunların her birinin datasını e, bu productların altında tutuyoruz ve buna context diyoruz yani bunların her birini sattığınız son ürün olarak düşünebilirsiniz o son ürününüze ait bir product çık, onunla ilgili bilgiyi o productın altında tutuyorsunuz örneğin her ürünün altında kullandığınız standart parçalarınız varsa genelde bunları library altında tutuyoruz bunun içinde kütüphane var örneğin somun, pul, civata gibi standart CAD datalarını bir altında tutuyoruz. Sadece CAD dokümanı olması gerekmiyor. İşte kalite yönetim sistemi dokümanları, standartlar, spekler bu şekilde dijital dokümanlarınızda bir altını tutuyorsunuz. Yani her product altındaki kişiler ve ürünlerin erişmesini istediğiniz tüm organizasyonu ilgilendiren her türlü objeyi library altında tutacağız. Ee, ve projeleri proje altında oluşturuyoruz. Burası tamamen proje yönetimine alakalı bir kısım. Change'in altında ise change objeleri dediğimiz, issue'lar, yani problem raporları diyebiliriz ee, varyanslar, sapma feragat dediğimiz süreçler değişiklik talepleri, değişiklik bildirimleri ve ee, bu değişiklik sürecini görüntülediğim bir arayüz ee, ve raporlar change'in altında ulaşılabiliyor ee, aynı zamanda Bunların her birine biz context adı veriyoruz biçimde ve bilgiyi bunlar altında depoluyoruz. Örneğin ben şurada drive sisteminin altına gelirsem. Drive sisteminin altında folders var, klasörler. Klasörlere tıkladığımda bu ürünle ilgili klasörleri bunun altında göreceğim. Şu anda klasör olmayan bir şey açmışız ama e, örneğin braces açarsak frenler. Burada CAD, change, deviations, documents gibi klasörler var. bunlar altında mesela dokümanlar, kualite dokümanları, aynı Windows'daki klasörleme yapısı gibi işte pip fma'lar, fma kontrol planları gibi şu anda oluşturmuşum. Bu şekilde bir klasör yapısıyla bilgiyi depoluyorsunuz. En son proses fma'ya girdiğimde mesela bu fren sistemindeki, bu projemdeki diyelim tüm fma'ları bu klasör altında aslında göreceğim. Genelde Türkiye'de bizim product dediğimiz bu kontekste proje diyorlar. Yani sizin her bir projenizi aslında burada bir product oluşturmak için bunun altında e, veriyi saklayacağız. Buna Venture'deki veri depolama alanları diyoruz.